Merhabalar bugün 3 Nisan 2023 tarihinden bahsedeceğiz nisan ayı burç yorumları bu ay yetişmedi Mart ve nisan ayları Aslında en önemli ayları e, paylaşamadım ne yazık ki ama elimden geldikçe nisan ayının astrolojik gündemlerini e, bu ay meydana gelecek olan tutulmayı ve zaten geçtiğimiz video, videoda bahsetmiş olduğum dolunayı e, bu gibi olayları daha e, sık bir şekilde paylaşmaya gayret göstereceğim e, 3 Nisan tarihinde özel bir görünüm meydana gelecek bu bu videonun konusu bu. Bundan bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz zaten 6 Nisan tarihinde terazi dolunayı var. Özellikle koç terazi hattında yaşayacağımız olayları bize biraz hatırlatacak. Ve Mart ortasından beridir süre gelen gündemleri artık neticeye kavuşturacak bir döngüden geçiyor olacağız. Ve bu dolunayın etkisindeyken 3 Nisan tarihinde meydana gelecek olan görünümde oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Videoya geçmeden önce kanalımda ilk defa karşılaşan ve veya uzun zamandır takip eden ama abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan veya teşekkür butonundan da destek olabilirler. Ve beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen 3 Nisan tarihinin gündemine gelelim. Şimdi... Nisan ayıyla beraber 3 Nisan tarihinde özellikle e, Merkür'ün Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber Koç Burcu'ndan çıkıp Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber o üzerimizdeki e, aceleci tavrı biraz atmaya başlayacağız. Yani hemen konuşalım, hemen olsun, hemen ve hızlı bir şekilde karar verelim. Özellikle 20 Mart'tan beridir o içimizde biriken enerjinin aktif bir şekilde dışa vurumu biraz daha sakinleşmeye başlayacak. Daha değerli, daha anlamlı bir şey için adım atar hale geleceğiz. Daha çok e, bizimle beraber olacak, bizim olacak e, konulara odaklanmaya çalışacağız. Yani e, hızlı olmaktan veya bir şeyleri kaçırmaktan kaygılanmak yerine gerçekten uzun vadede bizimle kalacak konulara odaklanmaya başlayacağız. Özellikle 3 Nisan tarihi itibariyle başlayacak süreçte. Bu videoda özellikle bahsetmek istediğim konu ise Mars ve Ay düğümleri arasındaki etkileşim. 3 Nisan'ı 3 Nisan 4 Nisan'a bağlayan gece yarısı en yoğun bir şekilde etkili olacak ama aslında Nisan'ın ilk haftası boyunca ve terazi dolunayını da içine alan süreçte etkin olacağını söyleyebilirim. Mars ve Kuzey Ay düğümü arasında bir sekstil açı oluşacak arkadaşlar. Ve burada 4 derece Yengeç Burcundaki Mars, 4 derece Boğa Burcundaki Kuzey Ay düğümüyle güzel bir açı oluşturur. Tabii ki aynı zamanda Güney Ay düğümüyle de bu etkileşim oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda e, ay düğümleri hattında Mars'ın destekleyici görünümünden bahsediyoruz. Şimdi kuzey ay düğümü e, boğa burcunun 4 derecesinde ve e, artık yavaş yavaş koç burcuna doğru e, bir yolculuk içerisinde. Bu noktada e, geçtiğimiz 1-1,5 bir, bir yıl boyunca değer üretmek. Kendi değerimizi inşa etmek, sahip olduklarımıza şükretmek, varlığımıza şükretmek, kendi değerimizin farkına varmak, toprağın, memleketin... Ait olduğumuz alanların, duyularımızın, sağlığımızın, bedenimizin farkına varmakla alakalı bazı temalar deneyimledik. Tabii ki her birimiz farklı alanlarda. Evet, krizlere çekildik, dönüştürücü ve zorlayıcı deneyimler yaşadık. Ancak şimdi özellikle ay düğümlerinin bu son döngüsünde, yani önümüzdeki ayları da kapsayan süreçte, bu mesajı ne şekilde uygulayabiliriz kendi hayatımıza ve haritamıza bunların üzerine gitmek açısından bu görünüm oldukça kıymetli. Mars'ın buradaki desteği özellikle hangi konuda harekete geçmemiz gerektiği noktasında bizleri tetikliyor. Yani bir değer inşa etmek adına. Sahip olduğumuz alanı müdafaa etmek adına bununla beraber yeni bir şeye sahip olmak istiyorsak bunun için mücadele etmek, bunun için savaşmak, bunun için adım atmak adına bir gündemi tetikliyor. Yani buradaki heyecan, tutku, enerjiden ziyade... Bir yapı inşa etmekten bahsediyoruz. Bir yapı inşa etmek adına kaderimizin bizim için sunmuş olduğu o yapının peşinden gitmek istiyorsak ve o karşımıza çıkan kadersel fırsatı değerlendirmek istiyorsak bizim de bir adım atmamız gerekiyor. Bizim de cesaret göstermemiz gerekiyor. Bizim de kendimizi bir vesileyle ortaya koymamız gerekiyor. Ve güvenli alandan, konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Mars Yengeç Burcu'ndayken özellikle güvenli alanını konfor alanını koruma ve müdafaa etme gibi bir doğal akış içerisindedir. Evet kimilerimiz için belki de bu alanı korumak adına mücadele etmek gerekiyor olsa da aynı zamanda haritalarımızda boğa burcunun bulunmuş olduğu alanlarda hangi tarafa doğru çekiliyorsak bunun için belki de o alandan, o kabuktan çıkıp aksiyon almalıyız. E, harekete geçmeliyiz. Gerekirse tartışmalıyız, savaşmalıyız, mücadele etmeliyiz. İşte bu görünümleri gösteriyor. Özellikle burada yetenekli olduğumuz, bize iyi gelen bir şekilde sorun çözme kabiliyetimiz ve dönüştürme kabiliyetimizle alakalı temalarda... Bugüne kadar hangi girdaplarda kaldık? Hangi krizlere çektik kendimizi bilerek veya bilmeyerek? Bunlarla ilgili yüzleşmeler yaşayacağız ve bu yüzleşmelerin farkına vardıktan sonra artık hangi rotada ilerlemeliyiz? Hangi adımları atmalıyız? Bunları keşfetmeye başlayacağız. Özellikle Kuzey Ay düğümü Koç burcuna geçtikten sonra zaten bu etkiler çok yoğun bir şekilde kendini gösterecek. Ben kimim ve ben ne istiyorum sorularını kendimize çok soracağımız bir döngü olacak. Bu bağlamda tabii ki birçok bağımlılık ve toksik ilişkilerden de kurtulmak durumunda kalacağımız kendi varlığımızı, kendi benliğimizi ortaya koyabilmek adına kadersel anlamda yaşanan kopuşlara direnç gösteremeyeceğimiz bir döngüye yaklaşmak üzereyiz. Bu döngüde işte kendi değerimizi inşa etmek istiyorsak, benim sahip olduklarım, benim param, benim malım, benim hayatım, benim bedenim gibi kavramları fark etmemiz adına aksiyon almamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde tabii spora başlamak, fiziksel faaliyetlerle alakalı adımlar atmak adına oldukça uygun süreçler olduğu gibi kendimize bir yer inşa etmek, bir konfor alanı, bize ait olan bir konfor alanı inşa etmek adına da adım atmamız gerekecek. Ev alınabilir, arsa alınabilir, yeni bir yuva kurulabilir, yeni bir dünya kurulabilir. Kendi e, benliğimize hitap eden, kendi varlığımıza hitap eden yeni bir dünya kurabilmek adına evet kadar karşımıza bir takım fırsatları çıkarsa da bizlere bir şeyler altın tepsiyle sunmayacak gözüküyor. Eğer adım atmazsak yine o kaosun ve o krizin içerisinde yani güney aydınlığı akrep yönünde e, debelenmeye, koşturmaya devam ediyor olacağız. Çünkü o tarafa daha çok yakınlık sağlayan bir döngü var ve bu tarafa yaklaşmak adına bizim bir biçimde eylem enerjisinde olmamızın gerekli olduğunu gösteriyor bu yerleşim. Özellikle bu noktada dediğim gibi 4 derece yengeç ve 4 derece boğa burcunda meydana geleceği için haritalarınızda su ve toprak gruplarının 4 derecesi civarında gezegen dizilimleriniz fazlaysa daha destekleyici bir görünüm söz konusu olacaktır. Bunun dışında tabii ki ee, 0 ile 10 derece arasındaki gezegen yerleşimlerinin de bu etkiyle tetikleneceğini belirtebiliriz. Özellikle Merkür'ün de Boğa Burcu'na geçmesiyle beraber ve Kuzey düğümü Merkür kavuşumu etkileşimi bize gelecek olan haberler, bize gelecek olan teklifler, karşımıza çıkacak fırsatlar veya o an aklımıza gelecek İlham olacak e, kararlar ve fikirlerle alakalı da aslında bazı sinyaller verecektir. Bu tarihlerde özellikle 3 Nisan civarı e, tarihlerde karşımıza çıkan konular, gündemler, aklımızdan geçenler, bize ilham olunanlarla ilgili daha e, dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. 3 Nisan'da aynı zamanda merkür plüton karesi var. Şimdi Merkür bu geçiyor ama Kova Burcu'na geçmiş olan hali hazırda yine sıfır derecede orada bize büyük bir başlangıç yapmak için bekleyen Plüton'la da bir kare görünüm yapacak. Yani bu karar bir şekilde bir tartışma sonrası, bir kriz sonrası alınabilir. Bir şeyleri sil baştan başlamak gerekebilir. Bir şeyleri tamamen temizlemek gerekebilir. Ve yine bu sıfır noktasından başlamak da zaten 2023 senesinde. Çok kullandık. Çok da kullanmaya devam edeceğiz. İşte bu Plütonik etkiyle beraber o sert karar, o alınması gereken keskin çizgi, keskin hat, o kırmızı çizgi her neyse bununla alakalı da aslında Mars'ın desteğiyle beraber bir cesaret göstererek belki de bir şeyleri kolay yoldan veya daha sakin yollardan çözmeye çalışmak yerine bıçak gibi kesip atmak da gerekebilir arkadaşlar. Tabii ki herkes için aynı oranda etkili olmayacaktır. Bahsetmiş olduğum dereceler oldukça önemli ve kıymetli. Bu etkileşiminde sıfır derece boğa ve sıfır derece kova burcunda meydana geldiğini düşünecek olursak haritalarınızı uyarlayabilirsiniz. Burada burç yorumlarını aktaramayacağım. Sadece bugünlük gündemden haberdar olmanızı istedim. Umarım güzel kararlar olup karşımıza çıkan fırsatları cesaretle değerlendirebiliriz. Güzel bir gün diliyorum sizlere kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar danışmanlık ve iletişim için Instagram ocus hesabı veya ophicus et gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz sevgiler hoşça kalın